Herkese yeni bir videodan merhaba. Daha doğrusu yeni bir bölümden merhaba. Çünkü konuk aldığım e, serinin başka bir bölümünü çekiyorum bugün. Birazdan Hazal, Erge bizimle olacak. Kendisi New York'a nasıl taşındığından, bir okula nasıl geldiğinden, bunu nasıl planladığından e, acaba hayatında çekim yasasına yer var mı? Bunlardan bahsedeceğim. Böyle Amerika'da Amerika'nın iki farklı kıtasında yaşayan iki insanın da e, keyifli bir sohbete olacak diye düşünüyorum. O yüzden daha fazla geciktirmeden Hazal'ı buraya alıyorum. Hazal'cığım hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor> ee, öncelikle böyle ben biraz giriş yaptım zaten seni beklediğime dair ama e, şimdi böyle biz de çok konuşmadan üstüne sen böyle direkt bize ne yapıyorsun? Amerika'ya ne zaman nasıl geldin? Ne için geldin? Şöyle bir özet geçer misin? Tamam tabii. Şey, ben buraya taşınalı 8 ay oldu. Şimdi 2021 yazında mezun oldum. Boğaziçi'nden mezun olduğum gibi, lisans bittiği gibi e, Amerika'ya taşındım. Yani okulumun son yılında zaten Covid'e denk geliyordu 2021 yılı. Ben sürekli master başvuruları yapıyordum okul bitmeden. Columbia'yı e, kazandım New York'ta. E, yine ekonomi bölümünden devam ettim yüksek lisans. E, böyle New York'a taşındım. Açıkçası hep New York istiyordum. Zaten böyle Amerika'da spesifik olarak New York'ta olmak istiyordum. E, öyle yani. Yüksek lisans yapıyorum. Ekonomi Master'ı yani olarak mı geçiyor? Aynen, aynen. Okay, süper. Peki Amerika'ya gelmeyi nasıl karar verdin? Yani dedin ki ben başvuruyordum, başvuruyordum ama New York istiyordum. Bu pandemi öncesinden beri olan bir karar mıydı? Birden mi oluştu? Hı hı. Şöyle oldu. Ben üniversite ikinci sınıfın sonunda falan. O zamanlar ilk kez Amerika'ya geldim, Amerika'ya ayak basışım mümkün gerçekten. Çevremde arkadaşlarım vardı, Amerika'ya yaz okuluna gidiyorlardı. Onlardan görüp ben de kendi bir arkadaşımla Harvard Yaz Okulu'na başvurmuştum, oraya gitmiştim. İlk kez orada işte bastığını gördüm, iki ay kaldım aslında uzun bir süre, New York'u gezdim derken orada bir gözüm açıldı dedim budur yani, bir ben acıdan buraya bir şekilde taşımam gerekiyor. Nasıl ama falan. Ya oradaki üniversite ortamını görünce de ilk orada karar verdim. Ama tabii ki şey, büyük de bir karar ve buraya yüksek lisansla da olsa ne olursa olsun taşınmak zor geliyordu. Dolayısıyla emin olmak istiyordum. Bir yaz sonra burada staj kovalamaya başladım. O da yine biraz çevremin etkisiyle oldu aslında. Mesela o zamanki erkek arkadaşım Amerika'ya staja geliyordu. Hı -hı. Onu görüyorum işte böyle yani nasıl diyeyim her şeyde insanın kendi kendine böyle tepeden aklına düşmüyor. Yani. Ben çevremden görüyordum açıkçası. Ee, Boğaziçi'nden ya da çevremdeki arkadaşlarımdan göre göre. Aklıma fikirler düşüyordu e ben de yapabilirim aslında çocuk tıp okuyordu alakası yok hastaneye geliyordu hemen oradan bir ilham alıyorum hemen araştırmaya başlıyorum derken bununla ilgili bir videom da var hatta böyle uğraş dedim staja gelmiştim iki kere üst üste Amerika'ya geldim ikinci de emin oldum yani stajım New York'taydı dedim ki kesinlikle ben burada mutlu olurum buraya taşınmak istiyorum hani burada tutunurum yani burada bir hayat kurarım hani okumaktan da ziyade sonra direkt buraya odaklandım hiç Avrupa'ya başvurmadım ya da Türkiye'de işlere başvurmadım direkt Amerika'ya başvurdum sadece. Peki o stajını nasıl bulduğunu biraz anlatır mısın o zaman? Ha, tamam ya kısaca şöyle oldu. İşte Google'a yazmaya başladım. Amerika'da staj. <gülüyor> nasıl bulunur <gülüyor> işte? Amerika işte USA internship, New York internship falan. Anlamaya çalışıyorum nasıl oluyor bu işler. Kısa bir süre sonra şunu anladım. Biz yabancı insanlar olarak vizesiz böyle elimizi konusu sallaya sallaya burada çalışamıyoruz, yasak. Bunu fark ettiğim zaman zaten dedim ki hani nasıl olacak bu iş. Alternatif yöntemler düşünmeye başladım. Ee, yine Google'da böyle aramalar yaparken şey ilanı gördüm işte Türkiye Büyükelçiliği'nin Küba ilanı falan stajyer arıyorlar. Politika, ekonomi öğrencilerinin stajyer arıyorlar. Aklıma düştü ha, Küba'da varsa Amerika'da da vardır. İşte hepsini aramaya başladım. New York konsoloslukları, Texas'lar, Los Angeles'lar artık şeylere böyle bir dünyalara kadar düştüm yani hani yok yok yok derken bir tane konsolosluktaki çalışan sekreter söyledi. Birleşmiş Milletlere başvur. Onlar stajyer alıyor. Hani konsolosluklarda da yer staj falan yok şeklinde. <gülüyor> Rahatsız etmemiz artık. Evet, aynen. Ama bir şey diyeyim mi? O olmasa üniversiteleri yoklardım. Bir şekilde yapmaya çalışırdım yani. Aynen. aynen. Peki biraz önce aslında şeyi anlatırken çok güzel bir şey söyledim. Onu da sormak istiyordum sana. Yani bir insan sence hayatında bu kadar büyük bir değişiklik yapmayan nasıl karar verir? <gülüyor> Aslı sen çok güzel bir nevi cevapladın hani yani emin olmak. Çünkü hani sen de benim gibi bir içerik üretiyorsun hani böyle çok fazla Amerika gelmek istiyorum Amerika gel evet istiyorsun ama hani emin misin? Çünkü çok büyük bir değişim. Sonra diyorsun. Şöyle ben hep Büyük kararlarımı falan düşünerek alıyorum ya yani öyle olması lazım mesela şimdi sorunca herkese güzel geliyor yurt dışında yaşamak. E ama neresi hani yurt dediğin şey neresi nasıl çok Aynen. önemli yani ne iş yaparak nerede okuyarak Aynen. hangi ülke hangi şehir. O kadar fark ediyor ki işte kendini tanıyıp test edeceksin yani hiç yurt dışına çıkmadan da bunu anlayabilirsin illa hani iki kere gitmeye gerek yok ama insan kendini biliyor nerede mutlu olacağını aşağı yukarı anlaması lazım. Mesela ben Avrupa'ya, ya 3 ülkeye falan gitmişimdir. Yani tabii ki tüm Avrupa'yı görmedim. Almanyaları, Fransaları görmedim ama içten içe biliyordum ki hani Almanya'da yaşamak istemem hani uzun vadede, 10 yıl durmak isteyeceğim bir yer değil. Anlıyorum çünkü Almanya'da yaşayan insanları görüyorum. Ya kendi kafam yapıma yakın insanlar ne yapıyor? Hep bunu gözlemlemeye çalışıyorum hayatta genel olarak. Ee, öyle yani büyük bir karar. Ya, bu arada cidden büyük bir karar. Çünkü buraya ben çok isteyerek geldiğim halde ilk 6 ay falan inanılmaz zorlandım yani ve hani çok da böyle mutsuz olduğum çok zaman oldu. Bir de üstüne üstünesük böyle ne yaptığımı bilmeden gelmiş olsam salarsın direkt yani salar Türkiye'ye dönüverirsin. Olur biter gerçekten. Aynen. Zor da bir şey yani. Düşün ben ben geldiğimde aslında bir 1-2 bir, bir sene önce zaten yazın senin gibi gelmiştim. Ve o zaman ben de karar vermiştim. Tamam ben Los Angeles'a dönmek istiyorum yani. Ve yani iki sene boyunca Los Angeles'a döneceğim, döneceğim, döneceğim. Öyle oluyor değil mi? <gülüyor> Ona rağmen ilk geldiğim hafta her gün ağladım. Ve hani herkes diyor ki niye ağlıyorsun? Yani hani bilmediğim bir yer değil bak. Yani burada iki ay kalmışım yani o zaman geldiğimde. Bilmediğim bir yer değil, şey değil. Ama o kadar şeyi fark ettim ki hani o... Planı yaparken iki yıl boyunca böyle hayalimi hani bir Los Angeles tamam gideceğim falan. O kadar böyle güzel şeylere takılmışım ki gerçekten oraya taşınmaya karar verdiğimi gelince fark ettim. Yani Ve ben böyle şeyim hani niye geldim buraya falan. Herkes diyor ki kızım her gün bunu sayıtlıyordun yani ne demek niye geldin. Yani o yüzden bence de hani göründüğü kadar kolay ya da güzel bir şey değil. Hani biz kayda başlamadan önce de biraz konuştuk. Burada yaşamın zorluğundan ama hani böyle Instagram'dan her şey çok güzel görünüyor bence. Ama yani hmm. <gülüyor> o kadar da kolay değil. O yüzden bence de bunu göze olup, istediğim yeri, şehri bulup gelmek lazım. Bir de şey de var, şimdi biz seninle önceden geldiğimizde hani turist gibi geldik mesela, evet. turistken her şey çok güzel, hani hiçbir derdin yok ki. Ama buraya geldiğinde ya okumaya ya çalışmaya, bilmem ne yapmaya geliyorsun. Yani Allah'ım <gülüyor> o kadar çok yani şey ilk biz aslında hayat mücadelemizi mi diyeyim yani her şeyimizi Amerika'da başlatmış olduk. Bu resmen Türkiye'ye kıyasla çok şey bir zor, oyuna en zor seviyeden başlıyorsun. Aile yok, arkadaş yok, hiçbir şey bilmiyorsun, yabancısın, bize yok, o yok, bu yok. Ee, Hele dolar kuru falan zaten bir Hani Biz aslında böyle zor bir şeye girişmiş olduk yani. Kesinlikle. Ya Tabii ki şey, asla çok da şikayet etmiyorum yani. Başta biraz şikayet ediyordum. Tabii ki bir şey nasıl diyeyim isteyerek geldim mutluyum. Eminim sen de mutlusundur Hı. kalmak istiyoruz çünkü ikimiz de. Mutsuz olsak niye kalmak isteyelim de. Zor yani. <gülüyor> Peki şimdi biraz daha böyle biliyorum sen zaten kanalında... Yani Kolombiya'yı kazanma sürecin vesaire başvurularınla ilgili konuşuyorsun. Ama hani ben hmm. biraz daha onun böyle daha kişisel gelişim tarafına değinmek istiyorum aslında seninle. Hani eminim içinden geldiğin için e, böyle belki daha disiplin sahibi bir yapın vardır. Ya da çalışkan olabilirsin ya da hani iyi araştırma yapıyor olabilirsin. Hani sence... O hedefi nasıl belirledin, Kolombiya'ya başvurmak istiyorum ve hani o hedef için bir plan yaptın mı ya da nasıl bir süreçti yani onu merak ediyorum. Tamam şöyle oldu. Şimdi Amerika'ya gitmek istiyorum. Ne yolla gitmek istiyorum? Yüksek lisans yaparak gitmek istiyorum. Bunlara karar veriyorsun. Bu noktadan sonra şey. İşte sürekli böyle kafamda hani dediğim gibi kendimi tanıyıp böyle nerede mutlu olurum, nerede mutlu olurum düşünüyorum. New York'a da karar verdim çünkü bir iki kere gelmiştim buraya. Bu arada Los Angeles'ı da görmüştüm, biraz böyle batısını da görmüştüm. Kafamda kıyasladım hani hangisini daha çok severim vesaire. New York daha çok çekti hani herhangi bir sebepten ötürü. Böyle düşüne düşüne bu kanıya vardım. New York'a kadar elemişsin aslında. Oraya kadar eleyince zaten geriye... İki okul falan kalıyor yani bizim bölümümüzde ekonomide cidden şey ya Kolombiya ya New York Üniversitesi en iyi yani ya da benim çevremde de böyle başarılı gördüğüm insanlar buralara gidiyordu exchange veya yüksek lisansa. Kolombiya neden Kolombiya? Ya şöyle şimdi ya açıkçası söylemek gerekirsen daha iyi bir okula gitmek istiyordum kesinlikle. Eğer kötü bir okul olsaydı hani gerçekten böyle şey USC'ye kadar falan kafamda sınır koymuştum. USC'nin altı sıralama olarak, başarı olarak hani onun altına gitmeyecektim. Neden? Ya buraya şimdi mesela ben yüzde elli burslu okuduğum için e, cebimden para veriyorum. Üstün üstü psikolojik olarak zor bir şey burada ailemden uzak bilmem ne. Yani her türlü çok fazla psikolojik ve maddi masrafın altına giriyorsun. E Bütün bunları yapacaksam değecek bir şey olsun deyecek bir şey ne demek? Güzel bir okuldan hani en azından master yapmış olayım ki burada kalmak istersem, işe girmek istersem sinir, e, senior stress e, ha, <gülüyor> harbi geçeyim. Ha buraya ödediğim parayı bir yılda çıkarabileceğim işlere, stajlara girebiliyorum hani güzel bir yerde okuduğumda mesela. Bu benim için önemli yani. Yoksa hani e, o zaman hiçbir kriterimiz olmasa gelmek zaten çok kolay hani e, ne bileyim e, her şey burada yani Aynen. her şey şeyi yapabilirim ki. Aynen geri hani yeni Kesinlikle yeri gelmişken onun da e, altını çizeyim aslında çünkü as, hani Amerika'ya gelmek deyince çok aslında bütçe olması gereken bir şeymiş gibi zannediliyor ama yani iki ucu var bence bunun yani hiçbir bütçesi olmadan da gelebiliyorsun. Ama evet dediğin gibi hani belli kriterlere göre gelmek istiyorsan o zaman ona göre uyum sağlaman gerekiyor yani hani aslında herkesin bir şekilde gelebileceği bir yer kesinlikle. Hani O da bir gerçek. Ama evet senin tabii ki de e, güzel hedeflerini koyman ve ona göre şey yapman. Peki o başvuru sürecinde çok zor bir başvuru süreci miydi? Yani hani nasıl diyeyim, yok şöyle şeyler yazdım, böyle referanslar aldım, zor girdim mi? Yoksa senin sence Boğaziçi gibi ya da diğer backgroundlarının etkisi oldu mu? Senin gibi böyle okullara yani iyi okullara girmek isteyenler için. Ya içindeyken hazırlanırken çok zor geliyordu, çok zorlandığımı falan düşünüyordum. <gülüyor> ama sonra da e, bir kere kazandım mı da çok da yani çok da kolay demiyorum ama şey gibi geliyor hani of, çok daha zor şeyler yapmam gerekiyor şimdi hmm. falan. İnsan psikolojisi böyle yani bir şeyi beceriyorsun sonra hemen çok daha zorunu istiyor insanın canı gerçekten. Dolayısıyla şimdi gözüme o kadar zor bir süreç gibi görünmüyor. İçindeyken neden zordu? E şöyle, ya bizim okuldan da Kolombiya'ya falan, böyle Ivy League okullarına kabul olan insan sayısı azdı. Dolayısıyla insanın gözünü korkutuyorlar. Mesela benim çevremde böyle 4.0 ortalamalı bir çocuk vardı bizden bir yaş büyük. Çocuk değişimini bile Kolombiya'da yapmıştı. Ya böyle süper bir öğrenci yani. O, o bile demişti mesela. Başka bir okula gitmişti vesaire. Çevremde sürekli red duyuyorum yani çok az kabul duyuyorsun çok fazla red duyuyorsun. Dolayısıyla hani benden iyi akademik profilde insanlar da red yiyor. Dolayısıyla hep böyle bir olmayacak gibi hissediyordum yani. Arada bir endişelendiğim çok oluyordu. Ya psikolojik tarafı zor yani. Yoksa hani atıyorum süreçleri halletmek bence problem değil yani ciğeriye hmm. çalışacaksın e belli hani hmm. kitapları var al kitabı çalış gibi yani böyle çok düz bir süreç hani üniversite sınavına hazırlanmak gibi esaylar e, aynen videolarımda anlatmıştım esay yazmak zor sop yazmak e, yani şey ne deniyor ona niyet mektubu aynen niyet mektubu başvurunun cidden zor kısımlarından biri niye alışkın olmadığımız için hani hmm. bilmediğimiz hmm. şey. Ama hani ya şöyle ben böyle bir şeyleri ne yapmam gerektiğini bilince böyle madde madde aşama aşama kolayca yapıyorum yani. E zaten baştan beri o hoşuma gitti. Ben de çok düzenli bir insandır ama sen sanki böyle bir şeylere yaklaşırken de yani mindset olarak da böyle belirliyorum, planlıyorum, yapıyorum. A -a. Yani. Yani. <gülüyor> hani basit, evet. basit gibi görünen ama çok sistematik bir bakış açısı elaksi. Güzel hoşuma gitti. için söylüyorum yani. Peki şeyi merak ediyorum. şimdi sen mesela yani standartları yüksek tekrar söylüyorum para olarak değil tamamen hani standart olarak yüksek okullardan okumuş, geçmiş, Kolombiya'yı kazanmış bir süreç olarak. Böyle sence bu süreçte işte hani hazalda o Kolombiya'ya girmek istiyor işte o işte bir de şimdi Amerika'ya Yani gibi böyle seni daha aşağı indirmek isteyen sana inanmadığını düşündüğün aile ya da arkadaş böyle çevrende böyle insanlar oldu mu ya da öyle bir süreç yaşadıysan bununla nasıl başa çıktın kendi özgüvenini şeyini nasıl korudun ya şöyle hmm. Şimdi oldu. <gülüyor> böyle şeyler yakın çevreden gelince insanı yaralıyor yani. Uzaktan duyduğumda hiç umurumda olmuyor açıkçası. Uzaktan da söyleyenler oluyordu. O zaman hiç üzülmüyorum. Çünkü yani beni tanımıyor zaten neyin kafasında değerlendirmesini yapacak da. Yakın biri söyleyince üzücü oluyor. Yakın arkadaşlarımdan böyle bir durum olmuştu yani. Annem <gülüyor> bana şöyle söylüyorlardı bazen. Başvurduğum okulları soruyorlar. hani Çünkü belli yani sırf buna odaklanmışım. Bunu yapıyorum. Ben de söylüyorum işte. Kolombiya, NYU, USC bilmem ne sayıyorum. Sonra gidiyor böyle hiç bilinmeyen okullara kadar sayıyorum. Bana mesela tepki olarak şey diyorlar. A tamam evet işte e, USD'ye kesin girersin. Ya Washington'da çok güzel bir yer. Kesin Washington'da çok mutlu olursun. Hani içimden diyorum Hani ben or oraya mı şey olacağım? Beğendi ama çok 10 tane okul saymışım onun üstünde. Ağzımla da söylüyorum. Hani ben New York'ta yaşamak istiyorum vesaire. O sana diyor ki ha, olsun New York olmasa da hani üzülme. E, zaten çok zor oralara girmek biliyorsun işte. E, arkadaşımın oldu işte Washington'da bilmem ne yapmıştı falan. Ya, bunlar beni üzüyordu biraz. Bunları duya duya böyle yakın çevremden duyarsam. Moralim bozuluyordu yani ama yapacak bir şey yok. Çok da kafamı takmamaya çalıştım. ya Şöyle oldu aslında bana, şimdi çocukluktan beri insanlar sürekli aslında bunu yapıyor bize. Ben de bunu çocukluğumdan beri fark ediyordum. Hatırlıyorum. Bu aslında istediğimi de böyle lise 2'de falan bir akrabama söylemiştim kalabalık bir ortamda. Bak unutmamışım, şu an birden aklıma geldi yani. Şey demişti, aa hani çok zor yapabilir misin ki gibi bir tepki vermişti. O an mesela çok üzüldüğümü hatırlıyorum yani demiştim hani Allah Allah niye böyle bir şey dedi ki falan. Ee, ve sonra hani e, baktım ki oldu. Ondan öyle bir şey duyduğum halde oldu ve bunu atlatmış oldum aslında şimdi. Böyle şeylerin birden etkisi üzerimde azalmış oldu zaman içinde. E, demek ki takmayacaksın yani. Hmm. Aynen. Peki sence böyle biraz da insanda şey yaratıyor mu? Görürsün yapacağım gibi. Yok çünkü bence bazı evet. insan ondan güç evet. de alabiliyor. Bazen evet. de alamıyorsun yani hani egomuz Yarat maalesef onu tekrarlayabiliyor yani ama bak zormuş yapamayabilirsin diye aynen ya, yani Ben de şey daha çok oluyor ya hani hayır yapılıyor göstereceğim işte şimdi hepinizde güzel, güzel bir şey aynen. Ya çünkü şey bu bir insanlarla kavga halinde olmakta değil ki zaten sen senle ilgili bir konuda yorum yapıyorlar yani Dolayısıyla onlara karşı bir negatiflik bir onlara karşı bir savaş değil bu zaten sana bir şey söylüyor Ben kendi kendime hani. Onu kanıtlamak istiyorum belki de. E ama aynen insanlar bu konuda kötü konuşacaksa tabii ki onlara da kanıtlamak isteği doyuyor içimde yani. Aynen. Bilmiyorum belki o, de güzel. Evet çocukluğumuzdan beri geliyor deyince e, aklıma şey geldi. Ben gerçekten burada yaşadığımdan beri şimdi sana göre daha uzun süredir yaşıyorum. Gerçekten gözlemlediğim bir şey o m, yarış, karşılaştırma, kıskançlık duygularını nedense kültürümüz den gelen duygular olduğunu gözlemledim. Şöyle tabii ki de bu demek değil ki yani Amerika'nın her yerindeki insanlar muhteşem çok tatlı değil. Ama yani genel bir kültür olarak baktığımda buradaki verilen şeyin birbirini desteklemek, birbirini yükseltmek, birbirini alkışlamak üstüne olduğunu hissettim çoğu ortamda. Ve mesela bu beni bunu fark edince biraz üzüldüm çünkü yani ee, ne kadar acı aslında bizim o, ya belki 5 yaşından itibaren belirliyor anladın mı? Hani bu işte yok bilmem kimin kızı şöyleymiş, şöyleymiş, kardeşlerinizle bile karşılaştırılıyorsun. Yani hani Türkiye'de. Ya böyle bir kültür <gülüyor> enlightenment'ı yaşadım burada. Evet, bunu sana bir şey diyeyim mi? Ben çok konuştum insanlarla, bunu ben de gözlemledim. Birkaç videomda da aynen Hı. bunu söyledim yani. Ee, şey yani sebebi bence şu insanlar burada bireysel yaşıyor çok kendilerine odaklanıyorlar başkalarının Doğru. başarılarını ya da işte e, hayatlarını çok e, bilmiyorlar ilgilenmiyorlar çok güzel bir kafa yapısı yani şimdi ben de tabii ki yüzde yüz orada değilim hani e, ama o noktaya gelmek istediğim biliyorum en azından hani insanların hayatında yani ne olur bir iş yapmak istiyorsundur başarılı işleri inceleyip örnek alırsın mesela bu bu ayrı bir şey bu, yani bu çok güzel bir şey zaten ya da insanlarla konuşup fikir alırsın ee, ya benim her zaman yaptığım bir şey yani master başvurularımda da hep e, master kazanmış doktora kazanmış insanlarla konuşup onların böyle yaptığı adımları izlemeye çalışırdım yani e, bu ayrı bu insanları izlemek onları şey yapmak onları kıskanmak vesaire olmuyor i̇şte. ama öbür türlü kapatıyorum insanlara gözümü yani benimle alakası yoksa hani benim takip edeceğim ondan öğreneceğim bir şey yoksa yani bak bakmıyorum yani en güzeli bence. Aynen kesinlikle. Peki biraz daha böyle eğlenceli Madem Los Angeles'ı da görmüşsün. Ee, böyle birazcık hani şeyi karşılaştıralım istiyorum izleyenler için de. Yani şu an tam anlamıyla Amerika'nın iki uç noktasındayız. Sağdan sola diyeyim. Ee, batıdan doğuya. O yüzden hani böyle biraz gözlemlediğim farklar var mı gördüğün kadarıyla burayla? Ya da yani York, seni oraya çeken ne oldu? Evet, çünkü dedim ki New York bana daha yakın geldi. Ya şimdi şöyle, New York'ta çok uzun süre kaldım açıkçası. Hı -hı. Burada resmen yaşadım, bir ay stajımda hani beş hafta belki. Hı -hı. Burada hani, evim oldu, arkadaşlarım, işim oldu. Belki o yüzden New York'a bağlanmışımdır. Hı -hı. Los Angeles'ta çünkü beş gün, altı gün kaldım. Hı -hı. Ama her şeye rağmen şunları gözlemlemiştim mesela. E, New York'un iyi tarafları ne? E, Şimdi orası böyle bir boş ve soğuk hissettirmişti bana. Niye? Biz zaten böyle uzak ücra bir yerinde kalıyorduk biraz. Ha. Arkadaşımızın evine gideceğiz 40 dakika arabayla. Oradan sahile gideceğiz bir 40 dakika daha böyle her yer biraz uzaktı ve şeydi yani böyle hani belli bir hani İstanbul mesela şey ya yani nereye gidersen git cap canlı her yer dop dolu. Ha. Los Angeles biraz böyle otobanlar şehri gibi gelmişti bana hani böyle şey aynen o, o hoşuma gitmemişti. Başka ne olabilir? Los Angeles'ta şöyle bir şey var. Ee, ne kadar geldin, nerede kaldın ve şehri bilerek gezip gezmediğin çok önemli. Yani hani mesela bana gelip kalıp benim gezdirdiğim arkadaşım, sonra başka bir arkadaşına kalmaya gittiğinde bile bana diyebiliyor ki hani hiç görmediğim garip garip yerleri gördüm sensizken. Mesela senle ne güzel yerle gittikken gibi. Hani gerçekten bilmekle alakalı bir şehir. Hani New York biraz daha bana ya hiç bilmeyen biri bile ayak bastığında en kötü sağa yürür, Şimdi bir şey çıkar gibi yani bir, bir ortam hani. Ee, ama e, yani şöyle benim de mesela ikisini karşılaştırdım, ben de New York'a çok gittim ama oranın o fazla kalabalık ve fazla hızlı ve fazla ekstra individual oluşu insanların da biraz şey yaptı beni. Yordu diyeyim yani. Özellikle burada yaşayıp tekrar New York'u görünce iyice yoruldum. Hani burası biraz daha böyle herkesin mutlu olduğu, birbirine güzel sözler söylediği, tanımadığın insanın sana günaydın dediği bir yer. Burada yaşayıp New York'a bu sene tatile gittiğimde böyle şey oldum, dönmek istiyorum. <gülüyor> Bunu çok duyuyorum biliyor musun? New York'ta insanların böyle daha hani agresif e, falan olduğunu söylüyorlar ya çok da mantıklı çünkü hani New York şey yani böyle küçük bir iş yeri gibi yani insanlar Değil sürekli mi? hani koşturuyor herkes ağır işler yapıyor böyle e, nasıl diyeyim? Havası falan da etkili yani. Bu arada bir şey diyeyim mi, New York'u ben buraya taşındım, e tabii kendi yani sürekli düşünüyorum hani ne yapayım, burada mı kalayım, ne iş yapayım, hangi eyalet, hangi şehir derken. Ya ha havası mesela beni bitirdi yani. Sırf havasından dolayı acaba batıya taşınsam mı diye çok düşündüm. Hala değerlendiriyorum ama yani ana sebep hava. Hava hava beni bitirdi. Çok kötü havası. Ben bir de İzmirli olarak asla... Ben de, a, bilmiyordum ben de İzmirli. Ha ben de işte dünya küçük. Amerika'da bu oluyor biliyor musun? Amerika'da böyle tanıştığım herkes bir yerden bir yerden bir şey böyle aynı ortamlarda bulunmuşum. Biriyle aynı kişiyi tanıyormuşsun falan hep böyle <gülüyor> <var> çıkıyor. Dünya <gülüyor> gerçekten <gülüyor> çok küçük. Peki son sorum sana. Şimdi benim e, kanalımda böyle biraz daha çekim yasası e, konularını <gülüyor> konuşuyoruz. E, merak ediyorum. Senin hayatında çekim yasası var mı? Ya da... Hani bilerek ya da bilmeden uyguladığını fark ettiğin bir şey de olabilir. Hani herhangi bir böyle rutininde işte olumlamalar yapıyorum, günlük yazıyorum, atıyorum işte manifestation yapıyorum var mı? Yoksa ya şimdi dönüp baktığımda aslında ben bunu manifest etmişim falan. Böyle biraz çekim yasası ile ilgili şeylerini merak ediyorum tecrübelerini. Şimdi ben çekim yasasını da şeyden de duymuştum. Çok böyle psikolojide de bir alan var. Albert Ellis diye bir psikologun ekolü biliyor musun? Davranış düşünsel. Acaba Onun kitabını okuyup çok ilgimi çekmişti. Sonra internette okumuştum ki çekim yasası da onlardan bayağı ilham almış. Hem bu Albert Ellis'ten hem stoacılıktan Sto vesaire Stoic Mesela aynen ben hem bu Albert Ellis'i çok sevmiştim hem stoacılığı okuyup hep her zaman seviyorum. Aslında demek ki ilgimi çekebilecek bir şey. Ya inanıyorum çünkü düşüneyim şimdi de, hani olumlu düşün olumlu olsun bu. Ee, Mesela ben şimdi böyle New York'ta yürüyorken hayal ettin mi bu süreçte işte kazanmış tamam okula girmişsin orada bir Hı. evin varmış falan. Ya şimdi şunları yaptım şöyle özetleyeyim. Bir şeyi hedef olarak koyduğumda her zaman ister istemez yani kendim buna zorlamıyorum hani ona inanmak için ama otomatik olarak yani zaten o hedefi koyduysam herhalde içten içe biliyorum ki ona ulaşabileceğime inanmışım yani neden hiç mesela niye hani NBA'de basketbolcu olmak istemiyorum değil mi içimden gelmiyor çünkü hani niye gelsin ki falan. Hmm. Bir şeyleri istiyorsam hep doğal olarak böyle çok kendime yakın şeyler istiyorum bence gibi hissediyorum. Hmm. Bir şeyleri çok istiyorsam, hedefliyorsam Gerçekten çok çok çok istiyorum yani ve emin oluyorum zaman içinde gerçekten emin oluyorum yani bu bunu istiyorum kesin bu ve bundan dön, dönmüyorum yani bir şekilde ve o istediğim şeyler bana çok ulaşılabilir geliyor eğer doğru şeyleri yaparsam elde edeceğimi düşünüyorum ve elde etmemekten korkmuyorum yani en önemlisi olmaya da bilir hani e, yani e, tamam ne yapalım hani o zaman Tüh falan yani <gülüyor> tamam, onu, şu an, an anlattığın şey hani bu kadar bu konuda içerik üretiyorum Çek, çekim yasasını çekim yasası olarak hayatını bilerek sokmadan bu kadar doğru uygulayan biri olabilir. <gülüyor> değil mi? Değil mi? Söylerim kendime öğreneyim bunu ama şimdi her şey gibi o da emek istiyor. Bir kitabını alacaksın da belgeselini hani, yani, izleyebilirsin. videolarımı izleyebilirsin. Değil de. <gülüyor> En güzeli aslında değil mi? Böyle evet. kompakt kısa izleyebilirim biliyor musun? Şimdi sen böyle deyince kaza geldin. Aynen. Aynen bunu yapıyorum. Ya kendime böyle hani hayal ediyor muyum hedeflerimi gerçekten? ister istemez şimdi bir şey isteyince. E elimde değil, yani yatıyorum yatağa, orada sürekli New York'ta oğlumu e düşünmek Hı. zorunda kalıyorum falan. Aynen. Aynen. Herhalde yapıyorum yani. Yok yok, sen kesinlikle fark etmeden zaten yapmışsın. O en değerlisi. Güzel, evet. güzel. Öğreneyim, başka bir şey varsa onu da yapayım. Evet. Ya, düşünüyorum mesela günlük yazmaya falan şimdi. Sen yapıyor musun onları? Yazılı yapan da oluyor insanlar. Ee, evet, ben, ben yapıyorum. Özellikle buna ilgi duyduktan sonra ama hani bu demek değil ki ütopik olarak böyle her günlük istiyorum falan değil tabii ki ama hani biraz daha böyle spesifik hedef koyduğum zamanlarda hani oturup meditasyon yapmak gibi anladın mı hani o, o hafta birkaç gününü ona ayırmak ya da o ay belli bir istediğim bir şey varsa hani daha çok ona vakit ayırmak gibi. Ee, güzel tabii ben yazı ben çalışırken de dersi yazı tekrar tekrar yazarım yani yazma şeyi olan onu görüp tekrar öğrenen biri olduğum için bence çekim yasasında da hani çok etkisi büyük yazının. <Gülüyor> yani. Denenler. Denenler. Yani. Ya zaten şey ya hani insanın hedef koyduktan sonra bir şey istedikten sonra bunu bundan bir şekilde bahsetmesi bile insanın kafasını onu oturtuyor yani insanlara söyleyerek de olabilir Öyleyse. artık kadın yazıyorsun ne yapıyorsun. İnsan en azından, ben mesela şeyi yapıyorum hani bir şey istiyorum. Staj bulmak olsun, iş kurmak olsun, neyse ne. Yapmam gereken her şeyi bile sürekli not alıyorum ya bu ayrı tabii şimdi, bunu, bu, bu bir manifestation değildir herhalde işte. Şuraya mail at falan. Yok, <gülüyor> o değil, hayır. Hani ama onlar şeyler... aslında senin adımların çünkü manifestation da kesinlikle diyor ki hani o hedefe ulaşmak için ne yapman gerektiğini önce planla, action'a evet. geç. Hani sadece oturup hani o şey dile değil yani hani. <gülüyor> okay, evet, yok yok bence çok güzel bir örnek verdin. Yani gerçekten bu kadar hakim olmadan istemsiz yapan birini konuk alıyor olmak da benim çok hoşuma gitti. Çünkü aslında keşke hepimiz böyle daha doğuştan hiç bilmeden bunu böyle uygulayabilsek seni gibi. O yüzden seni tebrik ki <gülüyor> <gülüyor> insanlara şu konuda biraz şey yapayım. son yani çok güzel attım herhalde. Şey, insanlar da, şunu duyuyorum. Bu mesela hani ben kendi kendim bu yaptığım şeyi hani pozitif düşünmek falan gibi tanımlıyordum. İnsanlar buna şunu diyor işte. E tabii ki pozitif düşünürsün. Nasıl olsa hani Kolombiya girmişti ya. Girmişsin. Yani, Hedefin neyse işte tabii ki pozitif olursun. En az olsa kazanmışsın yani. E, gibi şeyler söylüyorlar. Şimdi Doğru, doğru kazandıktan sonra daha da özgüvenli oluyorsun. Yaptıktan sonra evet daha da üstüne basa basa söylüyorsun. Ama hani yapmadan önce de beni hep böyle şey yani psikolojik olarak iyi tutuyordu kendime inanmak ya gerçekçi bir şekilde yapıyordum. Bunu. Dediğim gibi böyle şüpheye düştüğüm çok zaman oluyordu ama nasıl diyeyim yani bunu hani bir şey hedeflerimi gerçekleştirmeden önce de bu psikolojide oluyorum yani sırf yaptıktan sonra. Bu psikolojiye girmiyorum öyle söyleyeyim. Neyse zaten gereksiz bir remark oldu. <gülüyor> hayır hayır, yo, yo. Çok güzel söyledin. Çünkü yani işte aslında sen daha olmadan olmuş gibi inanıyorsun. Ya yani onların olduktan sonra girdiğini tabii ondan inanıyorsun. Dediğin şeyi sen zaten girmeden inanıyor oluyorsun. Zaten bence hani ki şey o da. Aynen, aynen güzel. <gülüyor> Teşekkür ederim cevapların için. Çok güzel. Ee, cevaplar verdin. Eminim hani izleyenler de motive olacak e, ve ilham alacak yani bu konuşmadan diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sana. Ben çok teşekkür kaldım. ederim. geldi Bir şey böyle. Ee, başkasının neyi merak ettiğini, neyin, neyi önemli bulduğunu böyle çok daha güzel anlıyorum. Sen bana soruyorsun sürekli vesaire. Kendi kendine konuşunca böyle sağdan oldu soldan gidiyor saçma ben yani Böyle sorularına cevap veriyorum. Mm, <gülüyor> takselmen, <gülüyor>